Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz e, 23 Aralık 2018 Pazar videosu arkadaşlar bu videomuz gördüğünüz gibi 3 ihtimal 3 tane maç seçtik 3 üç ihtimal üçünde oynadık yani %100 garantili arkadaşlar toplam 18 kupon bunun aynısını oynayın altına ilk yarı ikinci yarı bütün kuponlara banko ilk yarı ikinci yarı iki tane maç yazın verdiğiniz parayı fazla fazla çıkarmanız mümkün Niye bu tür maçları seçtik? Çünkü bakın Ganyanları birbirlerine yakın arkadaşlar. Çarptığınızda bunları ganyanı çok olsun. Şimdi buraya 2 maç yazdınız. 5 tane maçtan 3 maçı garanti ettim ben size. 2 maç daha yazdığınızı düşünün arkadaşlar. İlk yarı, ikinci yarı. 3 maç garanti yani 2 maçı bekleyeceksiniz. E Düşünün şimdi 5 beş maçın 5'ini beklemek mi kolay? 5 maçın ikisini beklemek mi kolay? Burada ben size 3 maçı garanti ediyorum. 2 maçı da kendiniz ilk yarı, ikinci yarı bulacaksınız arkadaşlar. Veya işte... Ee, yayınlayanlardan veya tahminlerden yazdığınızda verdiğiniz parayı fazlasıyla çıkarma şansınız var. Şimdi bu sistem tutuyor mu? Arkadaşlar 3 maç garanti tutuyor dedim ya. Bakın bu daha önce yaptığımız videoda çektiğimiz videonun örneği. 19-12-2018 çarşamba günü <gülüyor> arkadaşlar 3 maçı yine üçlü kombinasyon yapmıştım. 3 tane maç. Ee, 1-0-2, 1-0-2. Bakın 2, 2 0 çifte şans şurada tutmuş arkadaşlar. Ve şurada bakın görüyorsunuz <gülüyor> 3 maçı yakalamış arkadaşlar. İşte bu şekilde 3 maç %100 garantili 18 kuponda. Siz buna 3 misli bile yazsanız ilk yarı ikinci yarı 2 iki tane maç bulup eklediğinizde rağmeniz parayın 5-6 katını alma şansınız var. <gülüyor> Şimdi formülümüze geçelim. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bakın 143, 144, 141. maçlar şurada ben hangi maçlar olduğunu yazdım. Gördüğünüz gibi 102 102 102 çiftte şans arkadaşlar verdik. Şimdi 143'e 102 dedik ya. 143 8 tane 1. Pardon. 9 tane e, kupon oynuyoruz. Bunların hepsi birer tane kupon arkadaşlar. 1 1 1 1 1 143 1 143 1 143 1. 143 0 143 0 143 0 143 2 2 2 yani 3'er tane bu her tane 1'er tane seçeneği 3'er tane yazdık. Geçtik ikinci sıraya 144 dedik. 1-0-2. 144-1-0-2 bakın. 144-1-0-2 yine 144. 141'e ne dedik? 1-0-2 dedik. Önce 1'i kullanıyoruz. Bütün 9 kupona da hepsine birden bunların hepsine altına 141 1'i yazıyoruz. Bakın. Bu birinci 9 kuponumuz arkadaşlar. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz. Formül devam ediyor. gördünüz gibi arkadaşlar 23 Aralık 2018 Pazar ikinci 9 kupon. Yine maçlarımız aynı. Onları değiştirmedik. Bakın 141, 143 yine 1 1 1. 143 0 0 0 143 2 2 2. Buraya yazdık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. 144 1 0 2. Bakın 1 0 2. 1 0 2. 1 0 2. 144 ikinci sıradaki. 3. sıraya biraz önce 141'de 1'i kullanmıştım. Şimdi 141'de 0 2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 141 0 2. Bunlar hep çiftte şans arkadaşlar. Ve hepsine yazdım. Şimdi 9 kupon biraz önce vardı. 9 kupon da burada var. 18 kupon arkadaşlar. Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz bu 19 kupona. Banko hepsini aynısını yazacaksınız. İlk yarı ikinci yarı bulun arkadaşlar. Tabi oranları yüksek onların. E burada 3 maçı da garanti verdiğim size bunlardan biri tutuyor. Altındaki maçlarda tuttuğunda 3 misli bile yapsanız 18 kupon e, kuponu 3 ile çarpın. Bunun misli misli 5-6 misli alma şansınız var. Tabi daha da çok maç yazabilirsiniz altına. Ben size 3 maçı bunlardan bir tanesinde bu kolonlardan mutlaka tutuyor arkadaşlar. Ee, bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sağ alttaki videomuzu tıkladığınızda bütün videolarımızı oradan gün gün göreceksiniz arkadaşlar. Hepimize bol şanslar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam.